Merhabalar bu videomda sizlere Kasım ayı koç burcu yorumlarından bahsedeceğim gün gün detaylıca hangi etkileri açıksınız hangi alanlarda şanslı hangi alanlarda daha tedbirli olmalısınız gibi e, detayları paylaşacağım bir video olacak hemen başlayalım şimdi Kasım ayı yorumlarına başlamadan önce Ekim ayının son günü 31 Ekim'de Akrep Burcu'nun 27 derecesinde Retroya başlayan bir merkürümüz var. Aslında her ne kadar Ekim ayında Başlıyor olsa da bu retro Kasım ayını daha çok tesir altında alacak e, Tesir altında alacak bir retro olduğu için Öncelikle buna bir değinmek istiyorum. Ekim ayı burç yorumlarında da Değindiğimi tahmin ediyorum. Akrep Burcu sizin 8. elinizi temsil ediyor Sevgili koçlar ve bu da demek oluyor ki Ödemeler, sorumluluklar, zor meseleler Ameliyatlar bütçe dengesi, krediler alacaklar nafaka e, gibi zorlayıcı, başkalarının da işin içinde olduğu, eşin maddi durumu gibi başkalarının da işin içinde olduğu zor meseleleri çözme konusunda biraz dur diyor Merkür retrosu Özellikle kredi çekme, borç verme, herhangi bir ortaklaşa işe girme, ameliyat olma, herhangi bir e, terapiye başlama, bir dur, bir bekle, de biraz süreci değerlendir, belki de Algıların e, ve yönlendirilmen e, doğru bir şekilde gerçekleşmiyordur. Bunları algılayabilmek adına Merkür Retros'un tamamlanmasını bekle. Gölge günleri geçtikten sonra. Borçta verebilirsin, borçta alabilirsin, kredi de çekebilirsin, ortaklaşa bir işe de girebilirsin. Ameliyat olabilir veya bilinçaltı e, terapisi alabilirsin. Demek oluyor e, bu Merkür etkisi özellikle bu alanlarda. Eşin maddi durumu olsun, e, nafaka, miras gibi başkalarının da iç, işin içinde bulunmuş olduğu maddi konular olsun veya e, kredi çekmek, borç almak ve vermek gibi gündemler olsun. Biraz. Durup beklemekte fayda var. Şartlar size belirtildiği gibi gerçekleşmeyebilir daha sonrasında ve Merkür retrosu bitiminde bu sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Biraz can sıkıcı olabilir. Bu süreci bu şekilde değerlendirmek faydalı olacaktır sevgili koçlar. Evet Kasım ayına geçtiğimiz zaman hemen 1 Kasım'da Venüs'ün Yer Burcu transitine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Venüs bir süredir Akrep Burcu'ndaydı. Bu da demek oluyor ki Venüsün yay burcu transiti ile beraber sevgili koçlar sizler yeni eğitimler almak, uzaklardan gelen güzel haberlerle sevinmek, e, seyahat imkanları yakalamak, e, kendinizi geliştirmek adına e, almak istediğiniz eğitimler, çıkmak istediğiniz seyahatler, kültürel e, ve görmek istediğiniz yerlerle alakalı şanslar, fırsatlar ve aslında en önemlisi hayata ve yaşamınıza karşı daha pozitif ve daha iyimsel bir bakış açısı elde etmek. Ve bunu devam ettirebilmek ve biraz daha işleri oluruna bırakmak, biraz daha kaderci bir bakış açısı sergilemek adına Venüs'ün yay transiti oldukça faydalı olacağı benziyor. Şimdi devam ediyoruz. 5 Kasım günü Mars ile Pülüt arasında sert bir açı söz konusu. Ee, biliyorsunuz zaten 2019'un başından beri Oğlak Burcu, Terazi Burcu, Koç Burcu, Yengeç Burcu derken öncü burçlardaki e, zorluklar bizi hayli yordu. Yani siz de bu etkiden aslında nasibinizi aldınız sevgili koçlar. Çünkü köşe evlerinizde gerçekleşen bu etkileşimler sizin hayatınızda bir takım kırılma noktaları gerçekleştirdi diyebilirim. Şimdi Mars ile Pürlüt arasındaki bu sert açıda sizin 4. ve 10. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki özellikle ailevi sorunlar, aileyle ilgili problemler, aileyle ilgili sorumluluklar, ev, taşınma alım satım, gayrimenkul alım satımı gibi gündemler kariyer hayatınızda sizi zorluyor olabilir. Yani evinizde, ailenize, ebeveynlerinize oradaki gündeme odaklanacaksınız? Yoksa kariyerinize mi odaklanacaksınız? Partnerinize mi odaklanacaksınız? Partnerinizin çıkarmış olduğu problemlere mi odaklanacaksınız? Yoksa kariyer hayatınızla ilgili e, zorluklara mı odaklanacaksınız? Yani burada özellikle hayatınızdaki kişiden ortaktan e, geleceğinizi şekillendirme noktasında destek görmeyebilirsiniz. Ve bu sizi gelebilir. Kavgalar, tartışmalar ortaya çıkabilir. Hatta... Eğer haritanızda açıları söz konusuysa ayrılık kararına kadar gidebilir ortakla alakalı sonlanma veya kariyerle alakalı sonlanma yani oldukça yıkıcı bu süreçte tartışmaların çok fazla yıkıcı olmamasına gayret göstermenizi tavsiye ediyor olacağım sevgili koçlar 8 Kasım 9 Kasım 10 Kasım 11 Kasım 12 Kasım günleri oldukça Güzel günler her ne kadar 12 Kasım'da bir dolunayımız olsa da e, gezegenlerin almış olduğu etkileşimler oldukça hoş. Özellikle 8 Kasım'da Güneş'in Satürn'e güzel bir etkileşimi ve aynı zamanda Güneş'in Neptün'le güzel bir etkileşim var. Güneş'in Akrep Burcu transiti başlamış durumda ve bu da demek oluyor ki her ne kadar Merkür burada retro olsa da 8. evinizde aslında Merkür Retrosu ile beraber ödemeleriniz, bütçeleriniz, ameliyatlarınız, zor meseleleriniz, uzun süredir çözemediğiniz, işin içinden çıkamadığınız meseleleri çözmek anlamında çok ciddi, çok gerçekçi, çok mantıklı bir yaklaşım sergileyerek işleri kalıcı bir şekilde çözmeye başlayabilirsiniz ve bu süreçte özellikle hayatınızdaki otorite figürlerinden de destek görebilirsiniz. Aslında Merkür retrosunu bu alanlarda saymış olduğum alanlarda zor meselelerinizle, her zor meselelerinizde, bütçe dengenizde, eşin maddi durumuyla ilgili konularda veya ödemelerinizle alakalı konularda e, özellikle Geriye dönüp şöyle bir toparlamak, geriye dönüp şöyle bir düzenlemek anlamında 8 Kasım'dan 12 Kasım'a kadarki süreci değerlendirmeniz oldukça faydalı olacaktır. 8. evinizdeki Güneş ve Merkür her ne kadar Merkür retro olsa da sizin işlerinizi gerçekten hatırı sayıları bir oranda düzenleyecek gibi gözükmekte sevgili koçlar. 9 Kasım'da ise Satürn ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Bu da demek oluyor ki özellikle bilinçaltınızdaki sorunları çözümleyeceğiniz, hayatınıza geleceğinize daha umutla bakacağınız kalıcı değişiklikler yapmak adına içinizdeki o motivasyonu yakalayacağınız bir süreçte aslında size eşlik ve destek ediyor, destek veriyor olacak. Ve 12 Kasım'da Mars ve Jüpiter arasındaki incil etkiyle beraber ikili ilişkilerde özellikle o ayın başındaki yaşamış olduğunuz sıkıntılara farklı bir bakış açısı geliştireceksiniz. Farklı bir yaklaşım farklı farklı bir perspektiften bakıyor olacaksınız pardon. Ve geldik 12 Kasım'a. 12 Kasım'da dolunay gerçekleşiyor olacak. Boğa burcunda bir dolunay, Boğa burcunun 19 derecesinde yani sizin ikinci elinizde Bu da demek oluyor ki parasal konularla alakalı önemli bir kapanış sürecine gireceksiniz. Ee, Boğa burcundaki dolunayla beraber e, i̇şinize son verebilir ekbe varsa ona son verebilir veya işlerinizdeki maddi kazanımlarınızla ilgili yeni bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz özellikle maddi konularda ve e, özellikle verdiğiniz emek ve almış olduğunuz karşılık dengesi ile alakalı önemli bir karar önemli bir denge arayışı içerisinde olacağınızı buradaki etkileşim göstermekte sevgili koçlar. 13 Kasım'da yine geleceğinizle alakalı önemli kararlar evresinde oldunuz. Ve aslında kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplum önündeki statünüzle alakalı çok ciddi dönüşümler geçiriyorsunuz. Belki de 2019'un başından bu yana. Ancak Kasım ayıyla beraber bu dönüşümleri sağlam ve mantıklı bir zemine oturtma. Ve bu konuda özellikle kendinize daha... Net bir şekilde ifade edebilmem ve çevrenizde hatırı sayılır kişilerden de destek görme imkanına kalacaksınız gibi gözükmekte. Dolayısıyla özellikle 13-14 Kasım'da bu alanda değerlendirmek söz konusu mümkün diyebilirim. 14 Kasım günü aynı zamanda Venüs ile ve Neptün arasında sert bir açı var. Ancak bunlar biraz duygusal konularda, biraz geçmişle alakalı, hayata karşı bir bakışınızla alakalı, sizi hayal kırıklığına uğratan konuları nasıl anlamlandırdığınızla alakalı biraz birkaç gün boyunca can sıkıcı bir süreç deneyimleyebilirsiniz ancak bunlar geçici etkilerdir. 19 Kasım günü ise Mars'ın akrep burcu transitine başladığını görüyoruz ve artık rahat bir nefes alabilirsiniz sevgili koçlar çünkü Mars 7. evinizde terazi burcundaydı zaten Mars terazi burcuna çok rahat edemediği için özellikle evli olan ve uzun süreli ilişkisi olan koç burçları gerçekten ikili ilişkilerde ve ortaklı ilişkilerde ciddi zorluklar yaşamış olabilir bu süreçte partnerinden kaynaklı bir türlü e, mutlak bir zeminde buluşamamış ve tam olarak ne istediğini anlatamamış ne istediğini e, anlayamamış bir süreçte ikili ilişkileri uyumlu bir şekilde sürdürmekte zorlanmış olabilirsiniz ancak Mars'ın akrep transitiyle beraber artık gelince elinizdeki Mars etkisi kurtuluyorsunuz. Ancak Mars da 8. elinize geçiyor olacak. Mars Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni olduğu için Akrep Burcu'nda güzel bir şekilde çalışacaktır. Ee, özellikle e, bu ödeme bütçe dengeleri olsun, zor meseleleriniz olsun, psikolojik altyapılı derinlerde hani bu e, bilinçaltı kalıplarınızla ilgili sizi zorlayan, sizi yoran, kendinize koymuş olduğunuz set ve engellerle alakalı cesurca e, yeni yaklaşımlar geliştirip Yeni farkındalıklar geliştirip bir takım başlangıçlar ve bir takım yeni adımlar atma fırsatı elde edebileceksiniz demek oluyor. Özellikle bu sorunlara güzel bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ekstra gelirler elde edebilirsiniz. Eşinizin maddi durumuyla ilgili iyileşmeler olabilir. Veya bütçe dengenizi çözmek adına yeni atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça cesur hissedeceğiniz ve zor meselelerinize güzel çözüm yolları bulacağınız ve bunu çok net bir şekilde Gerçekleştirmek isteyeceğiniz bir süreç olacaktır esasında Mars akrep transiti ve 20 Kasım'a geldiğinizde müjde Merkür retrosu bitiyor yine sizin sekizinci evinizde 11 derece akrep burcunda sonlanıyor olacak Merkür retrosu ve artık özellikle Kasım ayı boyunca sekizinci elinizin aktivasyonunu çok fazla belirtmeye çalıştım Merkür retrosuyla belki işler biraz daha yavaş ilerlemiş olabilir. Ancak şöyle bir temizlik yapmak açısından 20 Kasım'a kadarki süreç oldukça destekleyiciydi diye düşünüyorum. Bilinçaltı temizliği olsun, bütçe dengesi olsun, geçmişe dönüp bir nerede yanlış yaptığımı hesaplama konusunda olsun. Merkür retrosu tamamlandığında ve Merkür düz seyrine başladığına göre 20 Kasım'dan itibaren artık bu alanda yeni reformlar yapmak, yeni kararlar almak daha kolay olacaktır sevgili koçlar. Devam ettiğimiz süreçte. Güneşin yay burcu trensine başladığını görüyoruz 22 Kasım tarihinde bu da demek oluyor ki artık biraz daha 8. ev konularından uzaklaşacağız ve daha çok 9. ev konuları uzaklar, yurt dışı, yabancı eğitimi, eğitimler, kendimizi geliştirdiğimiz konular, maneviyatımız, görüşlerimiz, yaşam felsefemiz alanlarında biraz daha derinleşeceğiz ve bu alandalarda özellikle yeni kararlar verip yeni bir bakış açısı geliştirmeye başlayacağız. Belki hayatımızda eksikliğini hissetmiş olduğumuz bir eğitim veya uzaklarda olan bir kişi veya bakış açımızla alakalı artık bize hizmet etmeyen konular bu alanlarla alakalı yeni bir düzenleme yapmak. E, daha mantıklı bir şekilde yaklaşmak olaylara daha realist bir şekilde yaklaşmak e, özellikle güneşin yay burcu transiti boyunca e, kolaylaşacaktır ve her zamankinden daha e, yaşam, enerjinizi, yaşam enerjinizi üzerinizde hissedecek ve daha cesur bir e, yaklaşım sergilemek sizin için daha kolay olacaktır sevgili koçlar e, bu süreçte özellikle e, 24 Kasım'da Venüs ve Jüpiter'in Yay Burcu'nda kavuşumuyla beraber önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Manevi olarak önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Veya uzaklardan gelen müjdeli bir haber bir anda sizi motive edebilir. Veya alacağınız eğitimler veya çıkacağınız seyahatlerle alakalı yeni gündemler sizi oldukça mutlu edebilir. Ancak aynı gün içerisinde Mars'la Uranüs'ün karşıtlığı ve e, güneş zorlanasını gerçekleştirmiş olduğu etkileşimlerle beraber aslında parasal alanlarla alakalı sıkıntıların biraz bunu gölgesinde bırakması söz konusu olabilir ama e, oldukça müjdeli, oldukça keyifli bir süreçte yaşatacaktır Venüs'le Jüpiter'in kavuşumu diye tahmin de bulunuyorum. Şimdi 26 Kasım tarihine geldiğimizde ise Venüs'ün Oğlak Burcu transiti başlıyor. Venüs Oğlak burcuna tabi çok fazla rahat etmeyecektir. Ancak tepe noktanızda Venüs'ün olması sizi e, toplum önünde daha e, anlaşılır, daha sempatik, daha sözü dinlenir bir konuma getirecektir. Bu süreçte özellikle... Patronlarınızla üstlerinizle olan ilişkileriniz düzelebilir. Daha iyicil ilişkiler deneyimleyebilirsiniz. Venüsün oğlak transite boyunca ve kariyer olanakları anlamında da özellikle kadınlardan çok ciddi destekler görüp güzel fırsatlar, güzel destekler elde edebilirsiniz sevgili koçlar. 26 Kasım tarihine geldiğimizde bir yeni ayımız var. Yay burcunun 3 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Bu da demek oluyor ki Artık e, hayatınızla ilgili yeni bir yol arayışı içerisindesiniz. Hayatınızı yeni bir yola sokmak istiyorsunuz. Bu bir seyahatle, bu bir taşınma planıyla, bu bir eğitimle. Bu belki de dışarıdan somut olarak gözükmeyecek ancak içsel anlamda çok ciddi kararlar vermenizi sağlayacak bir yeni yaşam yoludur. E, burada özellikle hiç, hiç daha önce deneyimlemediğiniz ve hiç daha önce tatmadığınız şeyleri tatmak isteyeceğiniz bir karar evresi olacağını düşünüyorum. E, yeniye karşı daha cesur bir şekilde e, yaklaşıp hayatınızla ilgili yeni bir yol belirleme konusundan her zamankinden daha istekli olabileceksiniz ve bu süreçte zaten yeni ay tarafından destekleniyor olacaksınız. Hemen akabinde 27 Kasım tarihinde Neptün Retrosu bitiyor. Balık burcunda Neptün Retrosu ile beraber artık içsel anlamda çok ciddi bir yapılanma sürecini tamamladınız ve karmik etkilerin üzerinizden biraz daha eksildiği ve özellikle kayıplarınız, geçmişinizle alakalı yapmış olduğunuz o derinlemesine sorgulama belki de zaman zaman melankolik hallerden sevdiklerimizle imkanını yaşayacağınız bir süreç başlıyor anlamına geliyor. Neptün retrosunun bitmesi ve Neptün'ün düz serine başlaması sevgili koçlar ve ayı kapatırken 28 Kasım'da Venüs Uranüs arasında güzel bir etkileşimden kapatıyoruz. Bu da demek oluyor ki özellikle bu Ayın son çeyreğinde yaşamış olduğunuz kariyer hayatı ve maddi imkanlarla alakalı sıkıntılar çözümlenecek ve sizi maddi olarak daha yukarıya taşıyacak maddi olarak istediğiniz imkanları sağlayacak ani bir iş fırsatı ani bir iş teklifi ile karşılaşma imkanı ile beraber ayı kapatacaksınız sevgili koçlar oldukça güzel bir ay oldukça değişik ve yeni kararların hakim olduğu bir ay umarım güzel bir Kasım ayı geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız ve aşağıda yeni video fikirleri ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.